Başındasın en güzel, en ideal bu kutsal yolculuğa ne olur beni da. Adalet değerli Adalet Komisyonu'ndaşlarım, değerli emniyetimlerim, çok kıymetli konum birilerimiz, çok kıymetli meslektaşlarım, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. 24 Kasım öğretmenler gibi münastelikler üzerinde iş olduğumuz programımıza hepimiz hoş geldiniz diyorum. <gülüyor> hepimiz aslında bir öğretmenizde ve geçmişe baktığımız zaman, kümrün konuda gittiğiniz zaman bizi derinden etkileyen, hayatımızdan iz bıraktığım mutlaka bir ilk, ilk olgun öğretmenimiz vardır. Mutlaka bir branş öğretmenimiz vardır. Eğer bize yol gösterilmiştir, gezeneklerimizin keşfedilmesi için muhtemelen elimizden tutmuştur. Ve bugün, kural olarak da biz bir öğretmen eseri. İlk öğretmen de anne olduğu için da bir öğretmendir? Anne ve öğretmenler eseriyle buradayız. Bu duygu ve özellikle meslektaşlarına mücürü tutuyorum. Siz de, değerli sayın valide protokolün katılımını için hepinizde ailenin teşekkürlerimi sunuyorum. Protokol'un çok değerli üyeleri, çok değerli mesai arkadaşları, çok kıymetli öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın çok değerli temsilcileri, sözlerimin başında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün baş öğretmenlik unvanını aldığı bu günde öğretmenler gününde tüm öğretmenler bizim öğretmenler gününü kutluyorum. Görev ve sorumluluklarını bilerek, ve bilerek bunları, davranış bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Hi, I'm losing friend.